Kaç farklı renk görebiliyorsunuz? Sonsuz bir olasılıktan bahsedebiliriz öyle değil mi? Yani hepsini saymak neredeyse imkansız. Eğer renkleri dijital olarak göstermek istersek, renkleri saymak için bir yöntem geliştirmemiz gerekir. Başka bir deyişle her farklı tona farklı bir rakam ya da adres vermekten bahsediyorum. Ne de olsa rakamlar hem insanların hem de makinelerin anlayabilecekleri bir şey. Bunu yapmanın kolay yollarından biri de her renk değerine bir yüzde atmaktır. Buna RGB ya da KYM üçlüsü deniliyor. Örneğin %100 kırmızı, %100 yeşil ve %100 mavi beyazdır. %0 kırmızı, %0 yeşil ve %0 mavi ise siyah. Buna ek olarak %100 kırmızı, %100 yeşil ve %0 mavi ise sarıdır. Bunu ilk bölümde öğrenmiştik. Matematikçiler geometrik ya da uzaysal gösterimlere bayıldıkları için renk uzayı fikrini ortaya atmışlardır. Korkmayın bu gerçekten de çok basit. Normalde bir noktayı 3 boyutlu bir uzayda x, y, z koordinatları ile gösteririz öyle değil mi? Şimdi bunun yerine, yani X, Y ve Z yerine kırmızı, yeşil ve maviyi kullanacağız ve sonuç olarak da bu renk küpünü elde edeceğiz. Anahtar nokta şudur, bu küpün içindeki her nokta bir projektör ya da bilgisayar ekranını oluşturabileceği bir rengi temsil eder. Videonun başında aklınıza gelen tüm o farklı renkleri hatırlıyor musunuz? O renklerin hepsi işte bu küpün içindeki bir noktadır. Kavramların yerine oturduğundan emin olmak için size bu küple alakalı bir alıştırma hazırladık. Ne duruyorsunuz? Denesenize.